Merhaba, ben Burak. Bu görmüş olduğunuz arkadaşın adı da Bykey. Hala tanışmadıysanız Bykey'i kısaca anlatalım. Bykey herhangi bir bisleti dakikalar içerisinde elektrikli bislete dönüştürebilir. Tek yapılması gereken eski ön tekerinizi belki motorlu tekerle değiştirmek, bataryayı taşıyan braketi gününe yerleştirmek ve sensörleri bağlamak. Bataryayı yerine yerleştirmenizle birlikte artık elektrikli bisikletiniz hazır. Belki sadece 1.2 kilogramlık kolayca taşınabilir bataryasıyla tam 30 kilometre menzil sağlar. Bataryanızı yanınızda taşıyabilir ve herhangi bir ev tipi prizde 3 saatte şarj edebilirsiniz. 2020 yılında İti Teknokent girişimcilik programı olan İti Çekirdek Kuluçka merkezinde ticari faaliyetlerimize başladık. 2021 yılında geliştirilen V21 sürümüyle kullanıcıların beğenisini daha da kazandık ve yıl sonunda girişimcilik ekosisteminde çok ses getiren bir fonlama kampanyasını tamamladık. 6 Aralık 2021 tarihinde başladığımız fonlama kampanyamız sadece 85 dakikada %100 başarıya ulaşarak kitlesel fonlamanın ne kadar etkili bir yatırım aracı olduğunu gösterdi. Aramıza katılan 1066 yeni yatırımcımızın desteğiyle 2022 yılına çok hızlı bir giriş yaptık. Yılbaşında global çapta yaşanan lojistik krizi dolayısıyla bazı ham maddelerimizin temininde zorlansak da yılın ikinci çeyreği itibariyle üretim inmemizi kazanmaya başladık. Üretim ve satış hedeflerini tutturmak için 5 ay geriden gelmek zorunda kaldık. Ancak Bayki kullanıcıları tarafından o kadar çok beğeniliyordu ki üretime başlar başlamaz alacağımız talebin hızla artacağını biliyorduk. 2022 başında Sadece kendi web sitemizden satışlarımızı yapıyorken, yıl sonuna geldiğimizde Bayki, 9 farklı şehirde 10 satış noktasının vitrininde yer aldı. Sene sonu itibariyle 400 adet Bayki paketini daha kullanıcılarıyla buluşturmuş olduk. Sadece yurt içinde değil, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Kıbrıs'a teslimatlarımız oldu. 2023 yılında Avrupa bölgesine daha hızlı hizmet verebilmek için Belçika'da Dropshipping depomuzu kurduk. Bütün bunları çok cüz'li bir pazarlama bütçesiyle gerçekleştirdik. Çünkü aldığımız talep her zaman arzın üstünde kaldı. Dolayısıyla agresif bir pazarlama bütçesine ihtiyaç duymadık. Hem ülkemizde hem de dünyada daha geniş kitlelere ulaşmanın yolunun arzımızı yükseltmek olduğunu gördük. Bunun için 2023 yılında ham madde siparişlerimizi 3 katı şeklinde vermeyi başardık dolu geçen bir yılda sadece rakamlar konuşmadı. Aynı zamanda girişimcilik ekosisteminde de aktif faaliyetlerimizi sürdürdük. Tek Ankara proje pazarında ilk yüzde yer alarak katıldığımız fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ilk kez Bayki'yi deneyimledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin İstanbul programına dahil olduk. Ünlü Silikon Vadisi yatırımcısı Tim Draper'in kurduğu Draper Startup House'un Türkiye Deneme Ödeyi etkinliğinde birinci olduk. İTÜ Teknokent'e şirketleşmeye hak kazandık ve Teknokent şubemizi açtık. Yılın son bombası olarak ise Las Vegas'ta CES fuarına katılarak dünyanın en kalabalık teknoloji fuarında Bayki'yi anlatma fırsatı bulduk. Tabii ki aynı fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mızın kameralara Bayki anlatışını unutmamak gerekir. Bayki diye şu elimde gördüğünüz bir e, aslında pil, batarya. Bu bataryayla istediğiniz e, bisikleti elektrikli bisiklet haline getirebiliyorsunuz. Tüm bu maceranın çıktısı olarak 2022 yılını 2.3 milyon lira ciro yaparak kapattık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 2021 jiromuzun yaklaşık 5 katı. Ve bu bizi destekleyen 1066 yatırımcımız sayesinde oldu. Bike yatırımcıları sayesinde 650'den fazla bike kullanıcısı dünyayı daha iyi bir yer yapmak için pedallıyor. Kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimler ve Bike ekibinin vizyonu ile birlikte geliştirdiğimiz son versiyonlarımız V23 ve F23'ü bu yıl tanıttık. 2023 versiyonlarında bark paketleri daha konforlu sürüş algoritmalarına sahip ve pedal sensörü teknolojisiyle yapılan iyileştirmelerle ortalama sağlanan menzil daha uzun V23 versiyonu genel olarak her bisiklete uyumluyken F23 versiyonu katlanır bisiklet özelinde gelişti ve global pazara girişini Kickstarter kampanyasıyla yapacak. V23 paketi ise satışa sunulmasıyla birlikte sadece Şubat ayında 1 milyon liranın üzerinde ön sipariş aldı. Bayki bugün geldiği noktada yıl sonunu kar göstererek kapatabilen bir şirket. Ancak aldığımız talep hala arzımızın çok üzerinde. Dolayısıyla büyümemek için hiçbir neden yok. İkinci turda toplayacağımız fonun çoğunluğu ham madde siparişlerimize ayrılacak. Arzımız artacağı için daha agresif pazarlama bütçesiyle daha agresif faaliyetler yürüteceğiz. Fonun bir bölümü pazarlamaya harcanacak. Kalan tutarlar ise büyüme odaklı olarak yönetim giderlerine ve araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılacak. Bike ekibi olarak dünyamızın en büyük sorununun iklim değişikliği olduğuna inanıyoruz. Yaşam kaynağı doğumuza en büyük zararı veren etkenlerden birisi de şehir trafiği. Bir bayki kullanıcısının arabayla yolculuk yapmak yerine, baykili bisikletiyle şehir içi ulaşımını gerçekleştirmesiyle günlük 30 kilograma kadar karbon salanını sıfırlaması mümkün. Bu topraklardan çıkmış bir girişim olarak dünyaya bu etkiyi yaratmaktan çok keyif alıyoruz. Siz de aramıza katılın ve birlikte dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapalım. Bu yılki 4.5 katlık büyümemizi daha da yukarı taşıyacağız. 2023 yılında ciro'muz 10 milyon liranın üzerine çıkacak. 3 yılın sonunda ise yılda 15 bin adet elektrikli bisleti pazara sunan bir şirket haline geleceğiz. 5 sene sonrasında ise artık borsaya kota olmayı konuşacağız. Unutmayın her şey yeni başlıyor.